bir maç vardı. Altın masadan kaptı. Akşemin çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kısaca şunu söyleyebilirim. Bir imza atılmışsa o imzanın arkasında durması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii doğru olmadı. yani bir siyasi bir genel başkanın bu tavrı gerçekten doğru olmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Bunların tümünün bir araya gelmesiyle bir anlam ifade ederdi. Tek başına artık şey yapsa da bir anlam ifade edeceğini sanmıyorum. Peki bundan sonraki süreçte HDP masaya dahil olur mu sizce? Daha önce masanın dışındaydı. Ee, İYİ Parti'nin masadan kalkmasıyla beraber HDP masaya dahil olacak mıdır? Yani onu artık e, altılı veya beşli masa onlar düşünsün yani. <gülüyor> Meral ya, çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? 6'lı masadan kalktı. Çok, Çok iyi oldu. Neden iyi oldu? Mesela? İyi oldu yani. Yaramaz, mesela... yaramaz bir insan. Şimdi yani Açıkçası ben hiçbirini istemiyorum. Bu devlete kim bu insanlara yaralıysa o insanlar gelsin. Kim Allah'tan ha korkuyorsa o gelsin. Çünkü bize Allah'tan ha korkan insanlar lazımdır. Başka insanlar lazım değil. Ben Aksiyeler ah bir şey yaramıyorum. <gülüyor> o yüzden ayrılmış Peki HDP masaya da aynı olur mu sence? Vallahi yanlış değilsem, yanlış değilsam olur. Vallahi abi ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Yani HDP olur. Yani HDP bence yanlış değilsem kazanır diye düşünüyorum. AK Parti de belki kazanır ama MHP CHP kazanmaz. Ben onun ayrılmasını istemiyordum. Neden ayrılmasını seyiz onu hani? AKP'nin kaybetmesini istiyorum ben. Evet. Bir HDP'yi olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Ben bu kadar, ben karışmıyorum. HDP masaya dahil olurum peki sizce bu saatten sonra? Ya biz gizliden de ayrılırız. Kardeşim bak zaten ilk baştan oyununda ayrılacak herkes biliyordu. Hı. Onun ne olduğunu herkes biliyor. Ya bir belli, bellidir yani. Ya ben herkes biliyor ayrılacak. Öyle her şey onun gibi olası yoksa kablo etmiyor. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak? Altın, altın süreç... O da daha sürecek, daha belli olmaz. Ne olacaksın daha belli değil. Daha gün var. Peki bundan sonra HDP masaya dahil olur mu? Yok HDP dahil olmasa hiç hiçbir şey kazanamaz parti de kazanamaz. Parti anahtarı HDP'dir başka kim olacak ki? Kim olacak? Biz hep HDP'yi biz anahtarız. Hangi parti gider o kazanacak? Herkes bilsin bunu. Kesinlikle yani kalkması iyi oldu. Neden iyi oldu peki? Yani e, CHP için de öbür partiler için de bu daha iyiydi. Ya sebebini çok açıklamaya gerek yok. E, Türkiye'deki siyasi zaten bellidir. Peki bundan sonra HDP masaya dahil olur musunuz? Bence dahil olur diye düşünüyorum. HDP'nin masaya dahil olmasıyla bazı taşlar yerinden oynar mı? Hani, siyasette bazı dengeler... Yani iki taraftan da değişir muhtemelen. Çok fazla açıklama yapmayacağım konuyla ilgili. Teşekkürler. Vallahi abim şimdi Meral Akşener altılı masadan çıktı. Bu herhalde açıkladığına göre diyor, şey diyor, Kılıçdaroğlu adaylıkta biraz diretmiş. Ben olacağım, ben olacağım diyor. Aynen, aynen. Bu beş, Kılıçdaroğlu'nun da kazanması biraz zor gibi görünüyor. Hani kim ne derse desin zor. Ben şahsen de vermem ona. Meral Akşener de hani onun yanında durum, hani seçimi riske atmamayı düşünmüş. Bence iyi düşünmüş. Doğru bir karar vermiş bence. Ha, yeni bir açıklama yapmış diyor, işte Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu ne diyor. E, şey e, davet ediyorum göreve davet edeceğim. Onlar da kılıçdaroğlunun yanında durmayı düşünmüşler. Ona bir şey diyemeyiz. Vallahi oyumuz Muharrem İnce'ye öyle görünüyor. Ee, Ümit Özdağ'la var. Hani aday o, o olursa ben şahsen oyumu ona veririm ama Meral Akşener'in yaptığı şey bence doğrudur. Çünkü reseptimi riske atmıyorum. Milleti yakmıyor o yüzden. Sizce HDP masaya dahil olur mu bu süreçte? Vallahi, vallahi. şimdi HDP zaten bu seçimde belirleyici roldür. Yüksek pot, oy potansiyeli var. Eğer katılırsa zaten altılı masa kimi çıkarsa her türlü kazanır çünkü oy potansiyeli yüksek Edepen. Onun dışında Edepen'in katılmasını ben şahsen istemiyorum. Hani ona oy ver ona dest onu destekleyeceğine bence Mara desteklesin. Zaten Tayyip'i desteklemez inşallah da desteklemez. Masadan ayrılmasını ben de doğru buluyorum açıkçası çünkü Kılıçdaroğlu yine arkadaşımın dediği gibi sürekli sanki ben gireyim hani şu potaya diyor. Ama ben Uygun görmüyorum Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü e, sürekli anketler düzenleniyor Kılıçdaroğlu için. E, Erdoğan karşısına çıkarsa e, kesinlikle kazanma şansı yok. Oranlar düşük. CHNP masaya dahil olur mu? Altılı masa için mi? Altılı masa için sanmıyorum. E, çünkü onlarda izlenim şu an bir neler olur, neler gider. Onun e, şeyindeler. Eğer e, Meral Akşener bir adım atarsa sanki böyle Meral Akşener'le Ayak uydururlar diye düşünüyorum. HDP ile Meral Akşan'da. Evet öyle düşünüyorum. Zaten o altlı masa bence pek hoş insanlar yok içinde. Onun için ben bir şey diyemiyorum Meral Akşan'ın aklında yani. Ya zaten belliydi masadan ayrılacağı. Yani hepsi de sırayla ayrılacak. O tek değil zaten. Yani yine de nasıl olursa artık. Peki bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanı seçim için nasıl ilerler? Sizin düşünceleriniz ne yönde Bence rakip çıkaramazlar. İnerecek, teberruan devam eder. Bu, bu artık de, devlet, bu devlet nasıl böyle gidiyorsa zaten ya, Suriyeli gibi olacağız bizde de yani kendi memleketimizde aynı. İyi Parti'nin masadan ayrılmasıyla beraber HDP masaya dahil olur mu? Olamaz. Bence olamaz. Zaten az kaldı. Ya, dahil olsa da artık yapacağı bir şey yok. Akşerlerin ah, yaptığı şey zaten bu. Daha önce de yapmıştı herkese, bize de yaptı. Fark etmez. Destekliyor musunuz peki altılı masayı? Destekliyorum Kürtelere destekliyoruz. İşlerde e, değiliz ama gene destekliyoruz yani. Siz bundan sonraki süreçte HDP'nin masaya dahil olacağını düşünüyor musunuz? Yani gizli olarak dahil olur bence. Oturmalı bence ama diğerleri girer mi otobat etmiyoruz, onu da bilmiyorum yani. Bisikare çekilmezse daha dahildir. değil. Dışarıdan, bence aşağıdan da girecek buna yani. Dönecek. Çünkü imam olarak güveniyor, daha e, mahsul evim güveniyor, bilmiyorum. Onlar da destekli değil. Şimdi İYİ Parti Tek başına bizim HDP'nin konumunu geçiyor yani. HDP'nin konumuna geçiyor herhalde. Yani HDP dahil olacak, o dışarıdan kalacak. İşte ya Erdoğan'a cekavuza gelecek, nereye gidecek? Başka var mı? Erdoğan destekler mi partiyi? Bilmiyorum destekler İster yani. Ama MHP destekler mi onu bilmiyorum yani. O da var. Merhaba mi girecek Altılı o zaman? Şenir <gülüyor> masadan ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yanlış buluyorum. Ee, yapmaması gereken bir şeydi. Ayrılıyorsa da bu şekilde değil. Daha bir e, iyi bir uslupla ayrılabilirdi. Bu şekilde hem e, Altılı Masa'nın kalan diğer partilerini de zan altında bırakarak ayrıldı. E, yanlış buluyorum ben. Bundan sonraki süreçte HDP Altılı Masa'ya dahil olur mu? Kesinlikle olması lazım. Bence de olur. Yani iyi Parti ile bir daha olmaz diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani kapıyı kapatarak gitti. HDP'de düş al alacaklarını düşünüyorum. Bu şekilde olursa ancak başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum. Siyasi olarak mı konuşayım yoksa ben kendi düşünceme <gülüyor> Yanlış yaptı. Yani doğru bir şey yapmadı. İstikrar her şeyde önemlidir. İstikrarı gösteremedi. HDP'nin adı çıkarması daha doğru olur. Masaya dahil olmaz diyorsunuz. Kesinlikle olmamalı. Meral Akşener'in altı masadan ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani onun bireceği iştir. Yani siyaset işi belli değil. Mesela yani tek başına... Gidebilir yani ben öyle yani düşünüyorum. Masadan ayrılması sizce doğru muydu? Bir buçuk yıldır masada oturuyorlar. Bence doğrudur. Çünkü Herkes tek başına yani gitsin yani. Kim ne alacaksa belli olur o zaman. Altılı masada HDP dahil değildi. Bundan sonraki süreçte HDP sizce masaya dahil olur mu? Olmaz. Tek başına yani girecek. Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasını o sert çıkışını nasıl değerlendiriyorsun? Ee, bence bana göre mesela ayrılması bizim için, bizim açımızdan daha iyi oldu. Altınlı Masalı için de daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, HDP bakımında HDP daha e, çünkü e, Meral Akşener ve HDP birbirine zıt olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. İyi Parti'nin masadan ayrılmasıyla beraber HDP o masaya dahil olur mu? E, bence daha önce de HDP masaya dahildi. E, Açık değildi ama bence dahildi diye düşünüyorum. Meral Akşener kendi başına bir aday çıkarır mı İYİ Parti olarak? Ee, çıkarır. Ee, bence zaten Meral Akşener e, bunu e, ayrıldı, oradan ayrıldı. E, Masur Yavaş ve Kem, e, Ekrem İmamoğlu'nu da kendine e, şey yapacaktı, bunu da düşünüyordu. Onlar da buna katılacağını düşünüyordu. E, bir başarı elde edeceğini düşünüyordu. E, ama bu gerçekleşmedi diye düşünüyorum bence şu an pişmandır peki Meral Akşener sizce geri adım atar mı ee, atar şu an e, şöyle atar atmaz ama pişmandır diye düşünüyorum ama bu saatten sonra e, geri adım atmaz diye düşünüyorum Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz ee, şöyle e Şimdilik nasıl diyelim? Siyaset olarak biraz e, değişik şeyler yaşandı daha doğrusu. Meral Akşener'in mesela bir anda e, altılı masadan ayrılması, siyaset ve politik açısından biraz e, daha olumlu olduğunu düşünüyorum kendi açımdan, kendi bakış açımdan. Ve e, bunun altı, altılı masaya daha yararlı olduğunu düşünüyorum. E, şu an e, yer değiştirilen e, partiler olarak yerine giren partilerin daha iyi bir e, uyumda olacağını tahmin ediyorum. Bu, e, bu nedenle umarım daha güzel şeyler olur. Sizce HDP masaya dahil olur mu? Ya bence zaten HDP'nin masaya dahil olması lazım. E, çünkü neden derseniz, yani bugün resmi olarak ilanlanmış bir partinin her zaman her yerde hani olması kesinlikle haktır. ve olması da lazım çünkü sonuçta yani var olan bir şeyi sen inkar edemezsin kesinlikle. E, olması gereken de budur bence. Yani ileriki zamanlarda her partinin herhangi partinde olursa olsun. Yani ileriki zamanlarda partilerin net olarak ne ve halkın kararıyla neyin ne olacağını kesin ve net bir şekilde zaten ileriki zamanlarda herkes bunu görecek. Bu şekilde inşallah